Bugün 4 Temmuz 2021 Pazar Güneş günündeyiz Boğa burcundaki ay güne sabit ve kararlı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay Aslan burcundaki Venüs'e dik açı yapacak fiziksel ve duygusal olarak dengesiz etkiler ortaya çıkabilir duygusal ihtiyaçlarımızı keyif ve konfor beklentilerimizi abartabiliriz ve içinde bulunduğumuz durumlarda memnuniyetsizlikler oluşabilir ilişkilerde fazla talepkar olmak yerine daha dengeli ve anlayışlı olmaya çalışalım Öğle saatlerinde boğa burcundaki ay Uranüs'e kavuşarak kova burcundaki Satürn'le dik açı yapacak stres kontrolü zorlaşırken dürtüsel davranmak zararlı olabilir inatçı ve karamsar duygulara kapılmak yerine gerçekçi ve soğukkanlı olmaya çalışalım kendimize fazla yüklenmemeli kaldırabileceğimizden daha fazla sorumluluk almamalıyız akşam saatlerinde ise boğa burcundaki ay Aslan burcundaki Mars'a dik açı yapacak bu enerjimizi yükseltirken kazalara ve kontrolsüz davranışlara da eğilimi arttırabilir riskli aktivitelerden sabırsız eylemlerden uzak durmalıyız akşam ve gece saatlerini sakin ve dinlenerek geçirip enerjimizi kontrolü kullanmaya çalışalım sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun